Kofa maniden atıyo yine Suçlusun bunu bile. Baştan gireceğim bacak aradan kafa havada işim olmaz kara parada hepsi yalaka Bırak artık yalama işi yürütürüm karada Sıra gelecek sana da silahlar Döndü tek bir adama gitti tek biriz hiç çökmedi de yalvar bana sakın titreme karşı Çiğner geçerim acımam Tabi tere tabi gibi renkli hayatlar Benim hayatlar renk kaldı bak Ayağa kalkmak çok zor olmadı Artık hiçbir korku kalmadı Son kez veriyorum Son nefes içimde kalmadı Yok bir heves yolum yokuş Benim kalmaz hiçbir derdim Benim adımları emin düştüğüm Bu koyu deri yok içimde yeri Gece gibi karanlık içime mi bak Ruhunu para için şeytana sat Para avcuları yine avucumda Hoplar zıplar kucağımda Tavuşan Lütfen yavaş diye bağırırlar Kulağımda hep bir çığlık var Asla durmam tam gaz devam Yaşaması zor bir hayat Tabii. Gecelerin tadına bir bak Hadi. Kafa kıyak her günüm aynı Altındaki hatun eskide ah Seviyor hatun dokuz Benim stilim bu herkesin rayla Her gece her bir ayrı yatakta yakarım Olsun mu ne